Merhaba, keçi boynuzu ve tarhana nereden çıktı diyeceksiniz. Ülkemizde yapılmış bir dizi araştırmayı görünce bu konuda bir video hazırlamaya karar verdim. Keçi boynuzu biliyorsunuz bizim coğrafyamızda yaygın olarak bulunuyor. Geçmişten günümüze özellikle öksürük, ihsal ve hızımsızlık için kullanıldığını biliyoruz. Bunun yanında doğurganlık için de kullanılıyor. Hatta şöyle bir örnek verilir. Peru'da dağlara bu dev resimleri çizen Nazca kabilesinin keçi boynuzu nedeniyle doğurganlık artışı ve iklim değişikliği nedeniyle dünya üzerinden kayboldukları söylenir. Sadece bu konuda İran'dan bir tek çalışma var. O da çok yeni Eylül ayında yayınlanmış sperm hareketi ve dölleme yeteneğini arttırmış. Sperm sayısını artırmıyor ve keçi boynuzu şurubu kullananlarda gebelik oranı iki kat yükselmiş. Keçi boynuzu ile ilgili bir öykü daha var. O da şöyle ki St. John's Spread, Azizlerden St. John'un ekmeği. Bizde ise bunu Yakup peygamberin ekmeği olarak çevirmişiz. Keçi boynuzu liften zengin. Yağ ve şeker az. gluten ve kafein yok. İşte bu yüzden kakao bitkisine ve çikolataya alternatif. Dolayısıyla bu hazır abur cuburlarda. Çikolata yerine keçi boynuzu ürünleri kullanılıyor. Keçi boynuzu özellikle kalsiyum, bakır, potasyum ve çinkodan zengin. Özellikle çinko kullanmak isteyenlere önerilebilir. Damar sertliği ile ilgili ülkemizde 20 kişilik bir test çalışması var. Orada bunu kullananların total kolesterol, ve kötü uyulu kolesterolünün %8-14 oranında düştüğü bulunmuş. Asıl önemli yanı keçi boynuzu içerisindeki pinozitol denilen bir madde nedeniyle şeker başlangıcında ve insülin direncinde faydalı. Peki bizde ne yapılmış? Pamukkale Üniversitesi bir dizi çalışma yapmış keçi boynuzu ile ilgili. İlk önceki keçi boynuzunun özellikleri sonra keçi boynuzu unundan yapılmış tahran üzerinde çalışmışlar. Ve bazı sonuçlar bulmuşlar. Bir kere her şeyden haber biliyorsunuz. Tahran'ın temel özelliği içinde baharat, domates ve yoğurt olması ve mayalanması. Mayalanan şeyler genelde sağlığa yararlıdır. Her coğrafyada farklı yapılıyor ama sadece bir öneride bulunmak gerekiyor. Bunu güneşte kurutmamak, gölgede kurutmak lazım. Yoksa bu kalsiyumlar... Ve içerisindeki vitaminler kaybolabiliyor. Keçi boynuzu unundan eğer tarhana yaparsanız o zaman fenol ve anti kapasitesi antioksidan kapasitesi daha artmış görülüyor. Bu da ideal bir durum. Beyaz un yerine tabii ki keçi boynuzu unu tercih edilebilir. Ülkemizde çeşitli ürünler var. Bunları kullanabilirsiniz. Eğer videoya buraya kadar sabrettiyseniz size şimdi bir 100 puan veriyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.